Herkese merhaba artık çizimini geliştirmek isteyenlerin pratik yapmak zorunda olduğunun herkes farkındadır diye düşünüyorum ve bu videoda da benimle birlikte pratik yapmanızı sağlayacağım bunu aslında video izlerken değil sadece her dakika her an önünüzde ne görüyorsanız çizerek yapabilirsiniz ki yapmanız da gerekiyor bugün Obje yerleştireceğiz. Fakat bunu önceki videolardaki gibi daha ayrıntılı bir şekilde yapmayacağım. Aksine artık siz her şeyi öğrendiniz. Benim sıfırdan çizim videolarımı izlediniz. Ve devam ediyoruz şeklinde ilerleyeceğim. Bu görmüş olduğunuz objeyi çizeceğiz. Çok ayrıntısı yok. Burada dairesel bir kısım. Elips şeklinde çizeceğiz. Bir tane etiketi var. Etiket detayını belirteceğiz. Kapak kısmındaki şu kıvrımları, şu kısmını ve kapağındaki şurada minik bir çıkıntı var. O kısmını güzelce çizip bu çizimi sonlandıracağız. İlk önce ne yapıyorduk? Ölçümüzü alıyorduk. Objemizi hafif uzağa yerleştirip sağ elimizde ölçümüzü alıyorum. Artık bunları anlatmıyorum çünkü ayrı bir şekilde ölçü alma videosu da kanalda mevcut. Zaten sıfırdan çizim serisini kesinlikle sırayla izlemenizi tavsiye ediyorum. Ölçümü alıyorum. Bir. Bire 1.80 olarak ölçümü aldım ve kağıda aktarıyorum. Çok büyük ölçekli çizmeyi düşünmüyorum. Çünkü video daha fazla uzar. Ne kadar büyük bir çizim yaparsam video o kadar uzun olur. Şunu biri kabul ettim. Bir. 1'e 1.80 Tamam. Bu şekilde olabilir. Tamamdır. Dikdörtgenimizi çizdik. Objemizi bunun içine yerleştireceğiz. Elimde Faber Castell'in B. Bir kalemi var. B numaralı. Devam ediyorum. Şimdi belirtmemiz gereken kısımları bahsedeceğim. Şimdi objeye bu şekilde baktığınız zaman bir şu kısımda bir taban kısmı var. Sonra şu kısımdan sonra bir ovalleşme var. Böyle içe doğru bir şu kısımda şöyle bir ovalleşme var. O yüzden bu ovalleşme başlamadan şuradan itibaren alt tabakayı bir belirleyelim. Tahmini olarak şurada şurası diyebilirim. Buraya bir çiziyorum. O geçiş noktasından hemen önceki kısım. Aynı şekilde taban kısmının da elipsini yapıyorum. Gördüğünüz gibi çizgi çizmekten bu de korkmayın. Zaten silik bir şekilde yapıyoruz. İleride düzeltme fırsatımız olacak. Sonrasında. Şu kısımda ben bir daire görüyorum. O yüzden daire çizeceğim. Fakat siz bu objeye baktığınızda her ne görüyorsanız belki üçgen görürsünüz, kare görürsünüz. Zihniniz bu objeyi kağıda nasıl aktaracağını kendi seçebiliyor. Bu sebeple ne görüyorsanız aynı şekilde çizin. Yani önemli olan sonuçtur. Sonuca gidilen yol, doğru sonuca giden yol çok önemli değildir dersem şu an çok tepki toplayabilirim bazı bilen kişilerden. Fakat... Benim için öyle. O sebeple kendi taktiklerinizi geliştirebilirsiniz. Tabi sonucunda doğru bir şey çıkıyorsa o taktikleri hep uygularsınız. Eğer düzgün bir sonuca ulaşmıyorsanız ve kendinize taktik geliştiremiyorsanız klasik kurallardan ilerleyebilirsiniz. Ne yaptık? Daire alt tabanımızı çizdi, Elips olarak geçiş noktasının önceki elipsini belirledik. Sonrasında... Kapak kısmını belirlemek istiyorum. Ortalama olarak kapak şurada olacak. Kapağın da bir elipsini belirleyeyim. Şu yanlarda kalan boşlukları nasıl hesaplayacağınızı anlamıyor olabilirsiniz. Şu kısım. Anlamıyor olabilirsiniz değil. Aslında anlamanız gerekiyor artık. Çünkü önceki videolarda ölçüyle buranın ölçüsünü alıp tamamını oranlamayı öğretmiştim. Yani şöyle şu boşluk kısmının şu kısmın ölçüsünü alıp şu şekilde tamamla oranlayacaksınız. Fakat artık siz bence bunu kavradınız ve göz kararlı bir şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben kendi göz kararımla aldım. Şurada kapak olacak. Ve kapağımızın kalınlığı şu şekilde oran orantıma gözüme dayanarak çizmeye devam ediyorum kapak bu şekilde sonrasında hatta kapağımız biraz daha kalın gibi geldi gözüme şu an tamamdır sonrasında şuradaki ovalliği vermek istiyorum Burda hafif bir boşluk var aslında. Şöyle. Buradaki ovaldeyi veriyorum. Ve artık videolarımı hızlandırmayacağım arkadaşlar. Bazı kısımlar hariç. Çünkü benimle birlikte çizenlerden hızlandırmamam gerektiğine dair yorumlar aldım. Benimle durdurarak çiziyormuşsunuz. Videoyu durdurmadan rahat çizebilmeniz için ben de hızlandırmayacağım. Tabi böyle yapınca videoların süresi biraz daha uzayacak. O yüzden videoların uzun sürelerine şaşırmayın derim. Şimdi şöyle hafif bir belirginleştireyim ve objemin benzemip, benzeyip benzemediğine biraz bakıyorum. Şu kısımda sanki daha bir aşağıdan geliyor gibi bir hava var. Bu kısmı silip düzelteceğim. Bu arada bazı izleyen arkadaşlarım benim böyle bir kere de kusursuz muhteşem çizdiğimi düşünüyor olabilir. Öyle değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silgiyle siliyorum, düzeltiyorum, hata yapıyorum siliyorum düzeltiyorum. Önemli olan yaptığınız hatayı fark edebilmek ve doğru çizime ulaşmak için çizime devam etmek. Şimdi arkadaşlar şurada geldi etiket kısmına. Şu hafif döndüreyim. Tabii sizin kamerada gördüğünüz açıyla ben şu an bunu görmüyorum. Ben bunu şu şekilde görüyorum. Ve bu açıyla çizeceğim. Şimdi etiket kısmına geldiğimizde etiketi nasıl görüyorsanız, böyle görüyorsanız tamamlı. Ben şu şekilde görüyorum. Kamerada ona göre ayarladım. O yüzden benim ortalama bir şekilde etiketim şurada bitiyor. Etiketimi buradan belirleyeyim. Etiketim şuradan. Etiketimin boyu. Ortalama bir şekilde daha önce çizdiğim şu elipsin hizasında oluyor. Alttan da aynı şekilde gördüğüm gibi gözümün oranın orantısına inanarak çiziyorum. Ve ortalama şurada da etiket bitiyor. Şimdi arkadaşlar minik bir ayrıntı vermek istiyorum. Bu etiketi çizerken etiketimizin kendince ince bir kalınlığı var. Bu sebeple şişe burada bitiyorsa etiketin kalınlığı bir tık daha çıkık olacak dışarıya doğru. Yani bu ayrıntıyı herkes yapmıyor. Ama daha profesyonel olması açısından bu etiketin kalınlığını da dışarıya doğru hafif belli edebilirsiniz. Şimdi şişemiz saydam olduğu için arkadan bu etiketin devam edişini görebiliyoruz. Bu sebeple onu devam ettiriyorum. Şimdi şuradaki sıvının yerini belli ediyorum. Bunu nasıl ölçü alabilirsiniz onu da göstereyim. Şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar şöyle dur. Şimdi kameraya göre ayarlayayım. Etiketimizin yarısı burası. Etiketi referans almak istiyorum. Etiketin buradan buraya yarısı burası. Ve geri kalan yarısının yarısında suyumuz var. Sıvımız var. Etiketimizin yarısı burası. Geri kalan kısmın yani şu kısmın yarısı yani şurada. Geri kalan bu kısmın yarısında bizim sıvımız var. Denen altları belirledikten sonra elimdeki B kalemini bırakıyorum ve onun yerine 4B bir kalem alıyorum. Ve çizimin daha güzel görünmesi için köşe noktalarını belirginleştiriyorum. Bu arada... Çizimin başlangıcında çizgi atmaktan korkmuyoruz. Gördüğünüz gibi burada çokça çizgi var. Fakat önemli olan bundan sonra kalınlaştıracağım çizgiler. Doğru olanları kalınlaştırıyorum. Gözüme doğru gelenleri diyebilirim aslında. Arkadaşlar artık bu kısımdan sonrası tamamıyla tonlamaya kaldı. Genel olarak objemizi bitirdik. Bazen şey farklarım Çizim yaparken gayet güzel ilerliyorsunuz. Çizimi tamamlamadan bittiğini düşünüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki hayır benim çizimim olmadı, güzel olmadı. Halbuki asıl güzelliği veren şey tonlamadı. Genel olarak çizim bu kadar. Çünkü bundan daha fazla ne ekleyebilirsiniz? Etiketi çizdik, sıvının yerini çizdik, etiketin arkaya arkadan görünüşünü de çizdik. Belki kapak ayrıntıları verebiliriz. Kapağımızda çünkü şu şekilde biraz netleyelim. Kapağımızda bu şekilde ayrıntılar var. Belki onları ekleyebiliriz. Onları ekleyelim. Arkadaşlar bundan sonrası tamamıyla tonlama yeteneğimize kalmış bir durumdur. Videonun daha fazla uzamaması adına videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.